Gençler selam. Ben Sevimel Hoca, SMH Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, AYT Matematik kampına hepiniz nihayet hoş geldiniz. Gençler, artık o kadar fazla içimde bu heyecan büyümüştü ki, AYT kampına ha başladık, ha başlayacağız, kitap ha çıktı, açılacak, satışa çıkması lazım dedik. Kampa başlamamız lazım dedik. Vakit geçiyor dedik. Kimisi inanılmaz endişelendi, e, kimisi yerinde duramadı ama Artık dedim ya başlıyoruz ve sevgili arkadaşlarım daha öncesinde de söylediğim gibi tekrardan söylüyorum. Geç kalmadınız hiç merak etmeyin. Hiçbir şekilde geç kalmadınız. Aralığın başındayız. Sınav Haziran'da yani önümüzde yaklaşık 7 aylık bir süreç var. Ve sevgili arkadaşım sana şunu sözünü verebilirim ki bu kamp zaten bittiğinde senin ayete matematik gibi bir derdin kalmayacak. Buna emin olabilirsin bana güvenebilirsin emin ellerdesin ee, son sürat devam edeceğimiz ama bir o kadar da sevgili arkadaşlarım tadından yenmeyecek kamp için artık so geri sayım bitti ve bu videoyla konularımıza başlayacağız evet ekranda da gördüğünüz AYT matematik video ders kitabımız sevgili arkadaşlarım tekrardan hatırlatmakta fayda var önce konuları anlatacağız sizlere bu konuları anlattıktan sonra Small test, medium test ve large testler. Her konunun ardından bazı konularda ikişer tane medium test var. ikişer tane large test var. ikişer tane small test var. Ve sen benim tarzımda, SML tarzında anlattığım konuyu dinledikten sonra ilk olarak hemen small testleri çözeceksin. Small testler bittikten sonra medium testleri atacaksın. Medium testleri de bitirdikten sonra large testlerle kendini sınayacaksın daha söyleyeyim. Large testler biraz seni terletecek. Biraz böyle beynini <gülüyor> buharlaştıracak diyeyim. Ama sevgili arkadaşlarım bu tarz soruları da çözmeye ihtiyacımız var. Sonuç olarak geçen seneden de hatırladığınız, onlar önceki seneden de hatırladığınız gibi hep İsmail hocanız sizlere xxlar sorular çözmeye çalıştı. Bu sorulara da ihtiyacınız var arkadaşlar diyerekten. Hatta geçen yılki sınavdan hemen önce yaptığımız 400 soruda tekrar kampında sevgili arkadaşlarım hem TYT'de hem de AYT'de inanılmaz derecede beynimizi zora sokacak sorular çözmüştük hatırlarsanız. O sorularla da birlikte arkadaşlarım sizleri sınava uğurlamıştık. Sınavdan sonra Instagram'dan YouTube video o videoların altına e, Facebook'tan arkadaşlarım beni tanıyanlar e, mesaj aracılığıyla WhatsApp'tan mesaj attılar. Böyle var ya inanılmaz derecede ben mutlu oldum. Neden mi? Çünkü arkadaşlar o kamptaki sorulardan inanılmaz güzel sorular çıkmıştı karşılarına e, sınavda öğrencilerimin. Ve ciddi anlamda çok faydalandıklarını söylediler. Hatta bazı formüller falan vermiştim. Bakın arkadaşlar bunları kimse bilmez. Bunları uygulayın. Boştan yere işte mesela örnek veriyorum. almanıza gerek yok. Şöyle bir formül var. Bu formülü uyguladığınız takdirde soruları mutlaka çözersiniz tarzında. Telkinlerde bulunmuştum. Tak diye karşılarına böyle nokta atışı falan çıkmıştı. İnanılmaz mutlu olmuştuk. Yine bu kitabı da hazırlarken arkadaşlarım hani klasik bir ayete kamp kitabı olsun ee, biz de kamp yapalım. Tarzında düşünerekten ben bu kitabı hazırlamadım emin olun. E, bu kitapta arkadaşlarım evet senin konu eksiğini karşılayacak. Konularını eksiklerini tamamlayacak. Hiç ben bu konuyu bilmiyorum acaba ben de öğrenebilir miyim diye. Ee, soran öğrenciler için de sevgili arkadaşlarım. Bu kitap bütün eksiklerini tamamlayacak. Bir kere bunu aklına sok. Bütün eksikliklerini bu kitap karşılayabilir. Konuyu dinledikten sonra testlerini çözeceksin. E, cilasını da çekiyor kitap. E tamam. Bundan sonra artık senin hani bu kitaptan sonra senin artık sadece ama sadece deneme çözmeye odaklanman gerekiyor. Kamp kitap olarak düşünmeyin dedim ya. Tamam ismi hani, AYT 2023 kamp yapıyoruz. Video ders kitabı. Tamam eyvallah ama Arkadaşlar size yemin ederim bütün ama bütün sorularını yazarken hep şunu hedefledim, hep şunu düşündüm. Dedim ki acaba 2023 AYT'de geçmiş yıllarda sorulan sorulara da yönelik onları da inceleyerek acaba bu yıl neler çıkabilir? Acaba öğrenciler hangi kazanımı hangi kazanımla beraber öğrenirlerse çok daha iyi olur onlar için diye düşünerek sevgili arkadaşlarım bu şekilde yazdım ee, inancım tam inancım tam bu kitap sana ayete matematiğe kesin ve net bir şekilde nokta koyduracak buna inancım tam eğer sen de inanıyorsan ki şu an videoyu izliyorsan buna inanmış da olabilirsin ee, inanıyorsan arkadaşım mutlak suretle başarıya ulaşacağız amaç yukarıda yazıyor hedef full matematik. Öyle biz 30 tane matematik sorusundan 23 net yapmayı hedeflemiyoruz. 25'i hedeflemiyoruz. Ha tabi hocam şu an 5 net yapıyorum. 20 net yapsam çok iyi mi? Evet çok iyi ama yetinmiyoruz. Tamam yetinmeyeceksin. 30 soru varsa 30 net istiyoruz arkadaşlar. Hedefimiz tamamen bu. Ve kitabı ilmik ilmik işleyeceğiz. Ve arkadaşlarım bu kitap, bu kitap bambaşka bir kitap. Ve bu kamp bambaşka bir kamp olacak senin için. Kamp biterken üzüleceğin bir kamp olacak. Hani bundan emin olabilirsin. Evet gayet de yakışıklıymışız. Evet gençler kitabımız bu. Linklerini de açıklama kısmına satış linklerini açıklama kısmına bıraktım. E, Tabi kamp başladığında umarım kitap ettiğin sipariş mutlak, mutlaka elinde olması lazım ama inşallah elindedir. Benle beraber bu kampı ilerletebilirsin Eğer sipariş ettiğinde kitap hala elinde değilse e, Videoyu durdur Sonra benle beraber izle e, Kitapsız Hani üniversite hocaları falan derler ya Bu kitap olmadan dersime gelmeyin Gibisinden Arkadaşlarım tabi ki kitap olmadan derse gelebilirsiniz izleyebilirsiniz videoları Bunun da yararı olacaktır Fakat hani kitap önünüzde olursa Tam tamına bir özel ders tadında e, Ders işleri seninle beraber daha önceki videolarda da söyledim. Ben aslında şu an bomboş bir odada kameranın karşısında bir cama bakarak e, seninle beraber ders işlemeye çalışıyorum. Aslında yalnızım fakat e, biliyorum ki be, ben bu videoyu çektiğimde bu video binlere ulaşacak. On binlere ulaşacak. Belki yüz binlere ulaşacak. Dolayısıyla arkadaşlarım bunun heyecanıyla e, ben ders anlatıyorum. Umarım sen de kitabın önünü açarsın ve... Karşında bir öğretmen varmışçasına benle beraber dersini yaparsın, dersini işlersin, sorularını çözersin ve adım adım bir bir emekleyerek, önce emekleyerek, sonra kalkıp düşerek, düşüp yılmadan kalkıp yürüyerek, yürüdükten sonra da koşarak belki de uçarak bu kampı bitiririz. Evet arkadaşlarım hazırsanız artık gelin başlayalım kampımıza. Evet, fonksiyonlarla başlıyoruz arkadaşlar. İlk konumuz fonksiyonlar. Biliyorsunuz ki TYT kitabında, TYT video ders kitabında fonksiyonları geniş biçimde ele almıştık ama TYT fonksiyonları ele almıştık. Burada ise AYT fonksiyonları ele alacağız ve bitireceğiz. Hocam fonksiyonlar için e, toplamda 20 tane örnek. Az değil mi? Yani tüm fonksiyonlar için söylemiş olsaydık evet az diyebilirdik. Fakat dedim ya TYT video ders kitabında zaten fonksiyonların TYT bölümünü bitirmiştik. AYT video ders kitabında da Olabildiğince yine detay vermeye çalıştım. Senin işine yarayabilecek noktaları daha fazla ele aldım. Ve arkasından da yine small, medium, large testleri senin önüne sererek artık fonksiyonlarla aranda olan münasebeti bitir istedim. Şimdi hazırsanız başlayalım dersimize arkadaşlar. Öncelikle fonksiyonların grafiklerini yorumlama diye başlıyoruz. Grafiği yorumlamamız lazım. Şimdi bu grafik yorumlamayla alakalı... Ee, özellikle de türevde daha fazla grafik yorumluyoruz. Bu grafiklerin yorumlaması önemli. Ya dikkat ettiysen AYT'de durmadan karşımıza bir kartezyen koordinat sistemi üzerine çizilmiş bir grafik çıkıyor. Rastgele yani sen şunu şöyle tutup bir kartezyen koordinat sistemi üzerinde. Rastgele şöyle bir şey yapsam bir grafik oluyor. Eyvallah ama o grafiğin üzerinde yani... 0.5 saniye bile sürmüyor bunu çizmen ama o grafiğin üzerinde belki 10 dakika, 20 dakika, belki 30 dakika yorum yapabilirsin. Yorum açık arkadaşlar grafikler anlayacağınız üzere. Peki biz bu grafikleri nasıl yorumlayacağız? Sadece bir grafiğe bakarak neleri anlayabiliriz? Önce buna bir bakalım. Bakın arkadaşlar bir f fonksiyonunun grafiği verilmiş. x1, x2, x3, x4, x5, x6 ve x7 absisli noktalar mevcut. Ve e, x1'e karşılık gelen yer x5'e x3'e ve x7'ye karşılık gelen yerler verilmiş e, hocam x2'ye veya x4'e veya x6'ya karşılık gelen yerler verilmemiş mi onlar niye verilmemiş dersen Aslında verilmiş onlar çünkü x ekseninin üzerinde olduğu için bunların zaten ordinatları sıfırın ta kendisi biliyorsun Şimdi alt tarafa doğru eğilelim bir bakalım fx fonksiyonunun pozitif değerli olduğu aralık Şimdi bu f fonksiyonu nerede pozitif? x ekseninin üzerinde neler kalıyorsa o aralıkta pozitif. Şimdi x80'inin üzerinde neresi kalıyor hemen göstereyim. Bakın şu işaretlediğim bölge sevgili arkadaşlarım. fx fonksiyonu da x80'inin üzerindedir. Ve şu kısım x80'inin üzerindedir. Şimdi bu taradığım maviyle taradığım bölgelerin x80'ine olan iz düşümlerini kapsayan aralıklar. Nereler oluyor oralar? Bak şimdi. Bunları bu şekilde iz düşümünü alırsan, bak, x 2'den başlıyoruz, x 2'den, x 4'e kadar gelebiliyoruz. Buralarda pozitiftir. Birleşim, x 6'dan başlıyoruz ve x 7ye kadar gidiyoruz. Şimdi dikkat et buraya, x 2 pozitif, x 2'de pozitif bir değer almamış, sıfırı almış. X 4'te pozitif bir değer almamış, sıfır almış. Bize pozitif değerli ol, e, pozitif değerli olduğu aralık sorulduğunda. Biz x2 ve x4'ü doğal olarak alamadık x6 yine Burada sevgili arkadaşlarım karşılık gelen nokta 0 olduğundan ve 0 pozitif olmadığından x6'yı da almadık ama x7'yi alacağız neden çünkü x7 için fx7'den geçmiş ve bu pozitif bir sayı x80'nin üzerinde kaldığında Dolayısıyla x7 dahil olacak Yani bunu bu şekilde kapalı aralık olarak göstereceksin Bunlara dikkat ediyorsun Negatif değerli olduğu aralıkları da bulalım hadi sizle beraber Onlarda da arkadaşlarım şöyle yeşille gösterelim. Bakın burada negatiftir ve şurada negatiftir. O halde arkadaşlarım bunların iz düşümü olan noktalar x1 noktası dahil olacak çünkü fx1'e tekabül etmiş bakın ve burası dahil çünkü negatif. O halde x1 kapalı aralığından başlıyoruz. Nereye kadar? x2'ye kadar. x2 yine yukarıda da söylemiştik. 0 olduğundan karşılık gelen nokta 0 olduğu için sevgili arkadaşım. Doğal olarak biz bunu kabul edemiyoruz dedik. Peki birleşim diyorum birleşim x 4'ten de x6'ya kadar ikisi de açık aralık olacak çünkü karşılık gelen noktalar sıfır oluyor. Pekala artan olduğu aralıklara bakacağız şimdi. Bu fonksiyonun artan olduğu aralıkları bulabilmek için önce şu az önce çizdiğimiz renklendirmeleri kaldırıyorum arkadaşlar. Şimdi Artan olduğu aralıkları yeşille gösterelim bakın. Fonksiyon buradan başlamış görsel olarak nereye kadar artıyor buraya kadar artıyor ve buradan başlayıp buraya kadar artıyor. Azalan olduğu aralıkları da gösterelim ihtiyacımız olacak çünkü onu da şöyle turuncu, kırmızıya benzer bir turuncu ile gösterelim. Şu şekilde arkadaşlar burada da azalan o halde ben diyorum ki artan olduğu aralık x1'den başlıyoruz x3'e kadar bakın burada x3'e kadar artan bunları kapalı aralıklarla gösterin arkadaşlar. Birleşim. Nereden nereye? X5'ten X7'ye kadar artan olacak. tabi burası da kapalı aralık. Azalan olduğu aralıkları yazarken bir şeye çok dikkat etmeni rica ediyorum senden. X3'ten X5'e kadar yazıyoruz. Bak X3'ten X5'e kadar sadece öyle birleşimin birleşmiş hiçbir şey yok ama dikkat etmen gereken yer burası değil neresi? Hemen söylüyorum. Şimdi arkadaşım burada X3 kapalı aralık olduğu için X3 burada var. Nerede? Artan oldu aralıkta. Şimdi azalan oldu aralığa bakıyoruz. X3 burada da var gördüğün üzere. E şimdi hayda ne alaka? Şimdi burada arkadaşlarım sadece bir X3 noktasını düşünün. Yalnız ama yalnız X3 noktasında noktası için bu noktanın artanlığından azalanlığından bahsedemeyiz. Neden? Çünkü tek bir noktadır. Bir şey artmış veya azalmış diyebilmen için iki tane referansa ihtiyacın vardır senin. Yani bu ne demek oluyor? Örnek, örnek veriyorum. 5 dedim ben sana. 5'i aklımda tut. Şimdi dedim ki ya 5 artan mı azalan mı? Yani ne bileyim ben 5 artmış mı azalmış mı? Ne bileyim ben ya yani? 5'ten bahsediyoruz sadece. Neye göre dersin değil mi? İlk olarak derdim ki, derdim ki mesela 5 artmış mı azalmış mı? Bunun karşılığında ilk almam gereken soru şu. Neye göre? Kime göre? Yani ben de derim ki 3'e göre. 3'e göre artmıştır 5. 8'e göre 8'e göre azalmıştır. 2 tane referansa ihtiyacımız var. Şimdi sadece x3 noktasından bahsettiğin zaman artmış veya azalmış diyemezsin. Dolayısıyla bu şekilde artanlıktan azalanlığa, azalanlıktan artanlığa geçiş noktalarında bunları kapalı olarak gösteriyorsunuz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Daha sonrasında başka bir yorumlama. fx eşittir sıfır denkleminin kökleri. Şimdi kök diyor. Kök diyince aklınıza denklemler geliyor tabi değil mi? İkinci dereceden, üçüncü dereceden, beşinci dereceden denklemler geliyor. Peki burada bir ortada bir denklem yok ki ben bunun kökünü bulayım. Şimdi aslına bakarsanız grafikler bize kökler olarak da e, bazı bilgiler veriyor. Nasıl bilgiler veriyor? Bak bu bir denklem sıfıra eşitlendiği için. Sıfıra eşit olduğu yerler nereler? X2'de, X4'de ve X6'da sıfıra eşitlenmiştir. O halde bu sayılar, bu X'ler, bu FX eşittir sıfır denkleminin de aynı zamanda kökleridir arkadaşlar. O halde diyorum ki X2, X4 ve X6 dedik. Peki, devam x1, x7 kapalı aralığındaki fonksiyonun maksimum değeri sorulmuş. Peki, şimdi x1'den, bakın şuradan, x7'ye kadar olan aralıkta bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer neresi? Bakın işte şurası. En küçük değer neresi? O da burası. O halde ne diyoruz arkadaşlar? Değer dediği için, buna da dikkat, değer. Bir şeyin değerini istiyorsa, y ekseninde gittiği yeri istiyordur. Bunu sakın unutmayın, y ekseninde gittiği yer. O halde değer diyorsa arkadaşlarım, neresi bakın en büyük değer hop fx 7 en küçük değer fx 1 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla biz diyoruz ki burası fx maksimum değeri minimum değeri de fx 1'dir diyebiliyoruz. Evet fonksiyon üzerindeki yorumlamalarımız bu olacak arkadaşlar. Artık bunlardan hangisi sana sorulursa gayet basit bunları bulma yöntemleri bu şekilde grafikleri yorumlayarak, cevaplandırabilirsin. Şimdi alt kısımda bir tane notumuz var. Diyor ki y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği noktayı bulabilmek için ne yapmamız gerekir? y eksenini kestiği noktayı y eksenini kestiği noktayı bulabilmek için fonksiyonda x gördüğün yere ne yazmak gerekiyor? 0 yazmak gerekiyor. x eşittir 0 yazılır. Yani ne bulunur arkadaşlar? f 0 bulunur. Bir fonksiyon için f sıfırı bulmak demek Aslına bakarsan o fonksiyonun grafiğinin Y eksenini kestiği noktayı bulmak demektir. X eksenini kestiği noktayı bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu sefer Y'ye sıfır vereceksin. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bu sefer f x'i sıfır yapan noktaları bulacaksın ki Bir yukarıda bakın şurada f x eşittir sıfır denkleminin kökleri demiştik. Ki o kökler x2 x4 x6 ydı. Ki bu noktalar bize neleri vermişti x eksenini kestiği noktaları vermişti. Ki x gördüğümüz yere 0 yazdığımızda da mesela şu kısım bakın burası da fonksiyonun aslına bakarsanız y eksenini kestiği noktaya gidiyordu f x, 0 Tamam Evet y eşittir 0 yazılır yani f x eşittir 0 bulunur diyoruz. Ve sevgili arkadaşlarım geçtim örnek 1'e fx eşittir 6x 24 fonksiyonunun x eksenini kestiği noktayı ve y eksenini kestiği noktayı bulunuz demiş. Şimdi x eksenini kestiği noktayı bulabilmek için ne yapıyorduk? Fonksiyonu 0'a eşit diyorduk. Yani 6x 24'ü bizim 0'a eşitlememiz lazım. O halde 6x'i 24'e eşitleyeceğiz, Karşıya attık. Her iki tarafı 6'ya bölerseniz x eşittir 4'tür. Yani x eksenini kestiği nok noktayı bul diyorsa koordinatları ikisini birlikte istiyor unutmayın. O halde x'i 4, y'si 0 olacak arkadaşlar. x eksenini kestiği noktayı bulabilmek için bunu yapıyoruz. y eksenini kestiği noktayı bulabilmek için de bu sefer ne yapıyoruz? x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. E yazarsanız burada yani 6 çarpı 0 eksi 24 derseniz bu da 6 kere 0, 0 olduğu için 0 eksi 24'ten eksi 24 gelir. Bu noktada neymiş arkadaşlar? Eksi 24'e pardon 0'a eksi 24'müş diyoruz. Evet bu sıralamaları mutlaka ama mutlaka karıştırmadan yapın. X'ler birinci bileşenler oluyor. Y'ler ikinci bileşenler. Bunları da unutmayın arkadaşlar. İkinci örneğimize doğru hafiften geçelim. Fx eşittir 2x kare artı 8x 24. Bu fonksiyonun eksenleri kestiği noktaları bulunuz demiş. Yani bir x eksenini kestiği nokta veya noktaları bir de y eksenini kestiği noktayı bulacağız arkadaşlar. 2x kare. Artı 8x eksi 24'ü bizim sıfıra eşitlememiz şart. Neden? x eksenini kestiği noktaları bulacağız çünkü önce. 2 parantezini alıyorum. x kare artı 4x eksi 12. Hocam neden 2 parantezini aldık? Alınabiliyorsa al. Tamam mı? Niye? Çünkü yukarıdaki denklemi çarpanları ayırmak sevgili arkadaşlarım daha zor olur sizin için. Eşittir 0 dedik. Bakın bu daha kolay. X'e x diye ayırırsın burayı. Burayı da artı 6'ya x'e 2 diye ayırırsın x eşittir eksi 6 gelir bir de x eşittir artı 2 gelir tamam şimdi o halde biz şunu biliyoruz eksi 6 için fonksiyon sıfırdan geçiyormuş ve 2 için fonksiyon sıfırdan geçiyormuş eksenleri kesen iki tane noktasını buldum birisi bu birisi bu yalnız bu x eksenini kestiği noktalar bir de tabi y eksenini kestiği noktayı bulacağız o kolay kolay olanı sona bırakmış olduk yani Kolay yolunu nasıl bulacağız yani y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyorduk x eşittir 0 yazıyorduk arkadaşlarım yazılır diyoruz x'e 0 verirseniz bakın şu gider bu da gider geriye sadece eksi 24 kalır o halde x 0 için y eksi 24 olduğuna göre bu da bizim y eksenini kesen noktamız bu fonksiyon için 3 tane nokta bulduk toplamda bu noktalarda işte sarıyla işaretlediğimiz noktalar sevgili gençler kin sorumuzda bu şekilde çözdük ve devam ediyoruz üçüncü sorumuzda Yukarıda grafiği verilen y eşittir fX fonksiyonu için fx eşittir 2 denkleminin kaç farklı kökü vardır diye sorulmuş bize Şimdi öncelikle fx eşittir 2 demiş ya 2'yi y eks'eni üzerinde gösteriyorsunuz çünkü unutmayın y eşittir f x fonksiyonu e şimdi fx'i sen 2'yi eşitlersen 2 eşittir fx'den bahsediyoruz aslında bakarsan. Yani bu neymiş? Y noktasıymış bakın tamam mı? Bunun ayrımını bu şekilde yapıyorsunuz. Bu bir. Şurada 2'yi işaretliyorsun. 2'yi işaretledikten sonra da şu şekilde tutup y eşittir 2 doğrusunu çiziyorsun. Bu doğruyu çizdikten sonra senin fonksiyonun, mavi fonksiyon, o çizdiğin y eşittir 2 doğrusunu, kırmızı doğruyu kaç noktada kesiyormuş bunları sayıyorsun. Bak kaç noktada bir tane şurada kesti bir de burada kesti. O halde diyorsun ki iki tane kökü vardır diyorsun. Tamam. Bir de şuna bakalım. fx eşittir eksi 1 denkleminin kaç farklı kökü vardır? Eksi 1 nerede? O da burada. Eksi 1 doğrusunu çiziyorsun. Peki bu kaç noktada kesiyor? Buna bakıyorsun. 1. 2 noktada kesti. Demek ki bunun da iki tane kökü var. Peki bu soru şöyle sorulmuş olsaydı. Örnek veriyorum. C. fx eşittir. fx eşittir. 4'ü soralım. 4 denkleminin kaç farklı kökü vardır diye sorulmuş olsaydı o zaman ne olurdu? Şimdi 4 arkadaşlarım şurada. Ve sen buradan bir doğru çizdiğin zaman y eşittir 4 doğrusunu çizdin. 1, 2, 3, 4 farklı noktada keseceği için 4 tane kökü vardır diyecektin. Şimdi buraya dikkat. D eşittir diyelim ki fx eşittir 5 denkleminin kaç farklı kökü vardır diyelim. 5 burası ve ben 5'ten bir doğru çizdiğim takdirde bakın F3 burada 5'e gittiği için zaten sayıyorum 1 2 3 şimdi 3 koyduğum nokta aslına bakarsanız fonksiyonun oradaki noktasına tam olarak teğet teğet Ama bu değmediği anlamına mı geliyor teğet değer arkadaşlar tamam Dolayısıyla Sevgili arkadaşlarım Burada bir tane kök vardır diyoruz. Aslında iki kök var. Denklemlerde bu ayrıma iyi ulaşmamız gerekiyor. Bu ayrımın sonuçlarını, getirilerini iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü ikinci dereceden denklemlerde buna çok büyük önem vereceğiz. Buna dikkat. Aslında burada iki tane kök var. Fakat birbirinden farklı dediği için ben ne yapmak istiyorum? Bir tane kök alacağım. Çünkü ben çözüm kümesinin içerisine de yazarken bunu Aynı elemanı tutup da birden fazla kez yazamıyorum farkındaysa. O halde diyoruz ki burada 3 tane kök vardır. Bunun ayrımına iyi varacaksın. Son olarak fx eşittir. 7 diyelim e şıkkı. Kaç birbirinden farklı kaç tane kökü vardır diyelim tamam mı? Kaç farklı kökü vardır. Peki 7'den çizerseniz ne olur? 7'den çizersek de sadece burada değdiği için bir tane kökü vardır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Anlaştık. Pekala o halde hayırlı uğurlu olsun İlk sayfayı bitirdik şöyle sayfaya da uzaktan bakalım güzel oldu kitabımızın ilk sayfasının çözümü de hayırlı uğurlu olsun diyelim ve geçelim 7. sayfamıza örnek 4'e şimdi 4. örneğe bakalım diyor ki bize 4. örnekte şöyle yaklaştırırsak tamam Reel sayılarda tanımlı F, G, H ve T fonksiyonları bakın 4 tane fonksiyon var bu şekilde tanımlanmıştır. Buna göre F, G, H ve T fonksiyonlarının artanlık ve azalanlık durumlarını bize inceleyiniz demiş. Şimdi sevgili gençler dikkatli dinliyorsunuz. Bu fonksiyonların artanlığıyla azalanlığıyla alakalı durumları türev konusunu ele aldığımız takdirde yani kitabın sonlarına doğru çok çok daha net bir şekilde kavrayacaksın. Çok daha kolay olacak türevi öğrendiğin takdirde en azından birazdan soruyu çözerkenki gibi kıvranmayacağız. Bazı kuralları öğrenmek zorunda kalmayacağız. Türev konusunda çok çok daha basit ama burada da görmenizi istedim açıkçası. Şimdi öncelikle diyorum ki bir fonksiyon bir fonksiyonun şu şekilde polinom fonksiyonlar için konuşuyoruz. Şu şekilde çift bir kuvveti varsa değişkenlerinin bu fonksiyonlara ben kesinlikle artandır ya da kesinlikle azalandır diyemiyorum. O halde gx fonksiyonu için artan ya da azalan diyemeyiz diyelim. Artan olduğu yerler de vardır. Azalan olduğu yerler de vardır. Dolayısıyla artan veya azalan değildir diyoruz. Tamam. Peki şimdi geçelim diğer fonksiyonlarımıza. fx, hx ve tx'lere. Arkadaşlar bu fonksiyonların her birinde bakın şurada 1 var, şurada 3 var. hx'i en sona bırakalım. Burada 1 var, burada 3 var. Yani bunların kuvvetleri tek. Ve dikkat ettiyseniz kendi fonksiyonlarının kendi içinde... Sadece ama sadece x'li terim olarak Bir tane terim barındırıyorlar x üzeri 1 bitti x üzeri 3 bitti bak x üzeri 3'ün yanında x kareli bir terim yok x'li bir terim yok tek başına İşte bu tarz olan fonksiyonlarda Artanlığı azalanlığı kolay bir şekilde Anlayabilirsiniz nasıl Şu şekilde burası Arkadaşlarım gördüğünüz üzere x üzeri 1 Hemen buna bakıyorsunuz Kat sayısı ne bunun 1 1 kere x üzeri 1 değil mi Dolayısıyla arkadaşlarım kat sayısı pozitifse buna artandır diyorsunuz. Hemen geçtim ben alta x küp buna bakıyoruz. Baş kat sayısına bakıyorsun negatif. O zaman bu fonksiyon azalandır diyoruz. Hx fonksiyonu için artan mıdır azalan mıdır? İnanın ne hiçbir yerinde artandır ne de hiçbir yerinde azalandır. Bu fonksiyon hx eşittir 3 bölü 2. Bakın fonksiyonun grafiğini ben size çizeyim hatta. Şöyle yapalım. 3 bölü 2'yi y ekseninde gösteriyorum. Aha burası 3 bölü 2. Daha sonrasında da grafiğini çiziyorum. İşte size fx'in grafiği. 3 bölü 2'nin grafiği. Tamamen x ekseni ile paralel olan her yerde x80 ile paralel olan bir doğru. Dolayısıyla arkadaşlarım ne artandır ne azalandır. Nasıl fonksiyondur bu tarz fonksiyonlar? Öğrendiniz tyt fonksiyonlar dersinde sabit fonksiyonlardır. Tabi sabit fonksiyonların artanlığından azalanlığından bahsedilemez sevgili gençler. Evet bir diğer konu başlığımıza geçiyoruz fonksiyonun ortalama değişim hızı önemli bir konu yine neden önemli? Çünkü arkadaşların fonksiyonun ortalama değişim hızını türevi işlerken türevi işlerken anlık değişim hızlarını hesaplarken arkadaşlarım inanılmaz derecede kavratıcı oluyor. Eğer bu konuyu çok iyi biliyorsan ve çok iyi bilmekten kastım da şu yani hani e, kavramışsan konuyu, özümsemişsen konuyu e, Türev'de daha Türev'in ilk başlarında Türev'in limit tanımını işlerken çok ihtiyacın oluyor buna. O dy bölü dx'leri falan anlarken inanılmaz derecede fonksiyonel çalışıyor kafan tamam mı? Şimdi f fonksiyonu a kümesinden reel sayılara tanımlı olmak üzere bir fonksiyonun tanım kümesi olan A'nın bir alt aralığı olan A, B kapalı aralığındaki ortalama değişimimizi. Yani bu ne demek? Örnek veriyorum. A kümesi burada sayılar sayılarda olabilir. Sıkıntı değil. Örnek veriyorum reel sayılar olsun. Bu reel sayıların bir alt aralığını seçiyoruz. A, B kapalı aralığı. Örnek veriyorum. 3 ile 5 kapalı aralığı. Tamam. Örnek olarak da yazalım hadi. 3 ile 5 kapalı aralığı. Bu tabi A'nın bir alt kümesi. reel sayıların bir alt kümesi oldu artık. Pekala. Bu aralıktaki ortalama değişim hızı sevgili arkadaşlar bunu hesaplayacağız. Nasıl hesaplıyoruz? Şöyle üst aralığın görüntüsün üst aralığın görüntüsüne FB. Bundan alt aralığın görüntüsünü çıkarıyorsunuz. FA'yı çıkarıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bölü üst aralıktan üst sınırdan alt sınırı çıkarıyorsunuz. Üst sınırın görüntüsü eksi alt sınırın görüntüsü bölü üst sınır eksi alt sınır diyorsunuz. İşte bu bize fonksiyonun ortalama değişim hızını veriyor sevgili gençler. Bunu f fonksiyonunun grafiği üzerinde şu şekilde açıklayabiliriz. Bakın grafiksel olarak açıklayacağız şimdi. Çünkü bir şeyleri görsel olarak öğrenmek çok daha akılda kalıcılık sağlar. Örnek veriyorum arkadaşlar. Burada ab aralığındaki... Bu fonksiyonun AB kapalı aralığındaki ortalama değişim hızını biz hesaplayalım. Peki nasıl hesaplayacağız? Şöyle. B'nin görüntüsü ne arkadaşlar burada? FB. Hemen yazdım. A'nın görüntüsü ne? E bu da FA. Onu da şöyle gösterelim. FA diye. Daha sonrasında şuradan şuraya olan fonksiyonun değişim hızını hesaplayacağız. Peki bu hızı hesaplarken şurada bir dik üçgen oluşturuyorsunuz. Dik üçgeni oluşturduktan sonra... Şuradaki mesafe nedir arkadaşlarım? Büyük olandan küçük olanı çıkarırız tabi mesafe dediği için. Mesafe biliyorsun negatif olamaz. Dolayısıyla üsttekinden alttakini çıkarıyoruz. Ve bu, bu sefer de şuradaki mesafeyi hesaplayacağız. Yine büyükten küçüğü çıkarmamız lazım. İşte şunun şuna bölümü arkadaşlarım. FB-FA bölü B-A bize bu fonksiyon için ortalama değişim hızını verecektir. Tamam. Ve yine aynı şekilde... Şuradaki değişimimize bakalım. Yine AB kapalı aralığındaki değişimimize. Ya hocam işte burada x ekseninin altına falan düşmüş. Bununla alakalı herhangi bir şey yapmamız gerek var mı? Hayır, hiçbir şekilde hiçbir şey yapmana gerek yok. Hemen diyorsun ki şunun görüntüsüne güzel kardeşim FA. Peki şunun görüntüsüne e bu da FB. Hemen yazdım FB. Daha sonrasında şunu şöyle çektim. Çektikten sonra bunu da şu şekilde birleştirdim. Ve bu sefer diyorsun ki Şuradaki mesafeni FA eksi FB, tamam. Şuradaki mesafene e hocam burası da B eksi A. Şimdi dikkat et, dikkat et. Burada şuradaki mesafeyi hesapladığın takdirde FA'dan FB'yi çıkardın, FA'dan FB'yi çıkardın ve alt tarafa ne yazdın? B'den de A'yı çıkardın. Şimdi FA daha büyük olduğu için bunu yukarı yazdık, tamam mı? Ama dikkat et. Burada sevgili arkadaşlarım fonksiyon daha yüksek bir yerden daha alçak bir yere düşmüş. Daha yüksekten daha alçağa düşmüş. Ve bu yüzden şu sonuç üstteki pozitif çıksın diye büyük olandan küçük olanı çıkardık. Alt taraftaki pozitif çıksın diye B'den A'yı çıkardık ya bu sonucu eksiyle çarpmamız gerekiyor. Neden? Çünkü daha yüksek bir yerden daha alçak bir yere düşmüş fonksiyon. Yani değişim hızı ortalama değişim hızının negatif çıkması gerekiyor. İşte bu yüzden ben size yukarıda bunun formülünü anlatırken dedim ki Üst sınırın görüntüsünden alt sınırın görüntüsünü çıkarın ve üst sınırdan alt sınırı çıkarın dedim. Zaten üst sınırdan alt sınırı çıkarın dediğim şey zaten daima pozitif gelecektir. Ama üst tarafın daima pozitif geleceği meçhul. Örnek veriyorum alttaki örnek. Eğer ki buradan burada biz yine hiç formülü değiştirmeyip fb-fa bölü b-a yapmış olsaydık. Eksiyle falan çarpmamıza hiç gerek kalmayacaktı. Çünkü zaten bakın eksiyle bunu çarpın FB bunu çarpın eksi FA. FB eksi FA. O halde gençler hiç ama hiç grafik üzerinde üçgeni şu şekilde çizip de gidip burası pozitif burası pozitif o zaman yük daha yüksekten daha alçağa düşmüş eksiyle çarpmam gerekiyor falan diye kafanızı bulandırmayın. Neyi yapın? İşte şunu aklınıza tutun. Üst sınırın görüntüsü eksi alt sınırın görüntüsü bölü üst sınır eksi alt sınır. Bunu yaparsanız her daim doğru sonuca ulaşırsınız. Umarım anlaşmışızdır. Şimdi ise gençler sağ üst tarafa bakalım. Beşinci örnek. Bu fonksiyonun eksi 1 ile 3 kapalı aralındaki ortalama değişim hızını bulunuz. Ne yapmamız gerekiyor bizim? Üst sınırın görüntüsü f3'den alt sınırın görüntüsü f-1'i çıkaracağız. Ve daha sonrasında da gençler... 3'ten de eksi 1'i çıkaracağız ve oranlayacağız Peki bu kolay F3'ü nasıl buluruz? Yerine yazarız F3 için F3 eşittir 9 eksi 6 kere 3 18 yapar Eksi 4 dedik Bakın şurası eksi 9 Eksi 9'dan 4'ü çıkardınız Eksi 13 geldi F3 Eksi F-1'i bulalım şimdi F-1'de sevgili arkadaşlarım Eksi 1'in karesi 1 Eksi 6 kere eksi 1 artı 6 yapar Eksi 1 de 4 dedik 1 artı 6 7 yapar 7'den 4'ü çıkardınız 3 geldi daha sonrasında da bölü dediniz ve 3'ten eksi 1'i çıkaracaksınız. 3 eksi eksi 1, 3 artı 1 yapar ve burası da 4 gelir. Eksi 13, 3 eksi 3 daha kaç yapar? Eksi 16 yapar. Bunu da 4'e böldüğünüz takdirde de ortalama değişim hızının negatif ve sonucunda eksi 4 olması gerektiğini tabii ki görebiliriz. Altıncı örnek, bakın ortalama değişim hızı negatif gelebilir, pozitif gelebilir. Hatta 0 dahi gelebilir ortalama değişim hızı. Şöyle bir fonksiyon düşünün, şöyle bir fonksiyon, ee, şuradaki görüntüsü, hatta ben size bu fonksiyonu şöyle çizeyim, bakın şöyle bir fonksiyonumuz olsun, burası x ekseni, burası y ekseni, şurası 2 olsun, 2 için 4'e gitmiş olsun, şurası da 6 olsun, 6 için de bu fonksiyon yine 4'e gitmiş olsun. Fonksiyonun 2 ile 6 kapalı aralındaki ortalama değişim hızını bu şekilde hesaplarsanız sonucu 0 bulursunuz, neden mi? F6'dan F2'yi çıkardınız. Yani 4'ten 4'ü çıkardınız 0. 6'dan 2'yi çıkardınız 4. 0 bölü 4. 0 gelir. Ortalama değişimimizi 0'dır. Çünkü fonksiyon değişmemiş ki. 4 iken 4 birim sonra yine 4'e gitmiş. Tamam. Pekala. Şimdi bunu da not olarak bir kenara iliştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu kısmı. Örnek 6'yı çözeceğiz. reel sayılarda tanımlı bir F fonksiyonu. 1'e 3 ve 4'e A noktalarından geçmekte. F fonksiyonunun 1 ile 4, 4 kapalı aralığındaki ortalama değişim hızının büyüklüğü 5 olduğuna göre a sayısı kaçtır diye sorulmuş Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi 1 ile 4 aralığı için sorulmuştu bak burada bize neyi vermiş 1'i vermiş 4'ü vermiş çok güzel Şimdi F1'i biz biliyor muyuz? F1'i biliyoruz 3'müş Peki F4'ü biliyor muyuz? İşte onu bilmiyoruz F4 a'ymış arkadaşlar Ve ortalama değişim hızını da 5 olarak vermiş Şimdi ben buradaki ortalama değişim hızını nasıl hesaplarım? Tabii ki f 4ten F1'i çıkarırım. Bunu yaptıktan sonra da gider, gider bunu 4-1'e bölerim. Şimdi üst taraf F4. F4 kaçtı arkadaşlar? Bakın burada A'ymış. Eksi. F1 neydi? 3'müş. Bunu 4'ten 1'i çıkar. 3. 3'e böl demiş. Ve bunun karşılığında da neyi bulacakmışız? Ortalama değişim hızını yani 5'i bulacakmışız. O halde bir içler dışlar çarpımı işimizi görür. A-3 eşittir. 3 kere 5 kaç yapar? 15 eksi 3'ü karşıya atarsın a eşittir 18 dersin zaten bize a'yı sormuştu o halde cevabımız 18 olacaktı diyebiliriz yedinci örneğimizde ise yanda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş f25 eksi f10 ifadesi kaça eşittir diye sorulmuş Tabii ki burada e, tyt fonksiyonlarda işlediğimiz konuları da hatırlamakta fayda var bir önceki kitabımızda işlediğimiz konuyu hatırlamakta da fayda var. Öncelikle arkadaşlar bu grafik için ben bu grafiğin ismini yazabilirim. Yani fx fonksiyonunu bulabiliriz. Bir kere fonksiyonumuz doğrusal bir fonksiyon. Nereden anlıyoruz? Çünkü grafiği doğru, bir, doğru şekilde çıkmış. Yani fx fonksiyonu doğrusal olacak. Doğrusal fonksiyonlar biliyorsunuz ki birinci derecedendi. Pekala birinci dereceden olan doğrusal fonksiyonları ben nasıl yazıyordum? Şu şekilde yazıyoruz bakın arkadaşlar dikkat edin. Burada şurada bir üçgen oluştuğunu görüyorsunuz. Bu üçgende sevgili arkadaşlarım. 0 ile 5 aralığındaki ortalama değişim hızını yani aslına bakarsanız eğim eğimi bulacağız. Peki normalde burası 4 bölü 5 ama daha yüksekten daha alçağa geçtiği için tabi eksi 4 bölü 5'tir diyeceğiz. Eksi 4 bölü 5'i yazdıktan sonra doğrusal birinci dereceden alan fonksiyon olduğu için eksi 4 bölü 5'i istiyorsunuz. 0 yazıldığı zaman. 4'ten geçtiği için fonksiyonumuz burada 0 yazın gelir? 0. O zaman ne diyoruz 4'ten geçmesi için? Bir de artı 4 lazım. Yani aslına bakarsanız fx fonksiyonumuz duymuş. Bakın neymiş? Eksi 4 bölü 5x artı 4'müş. Bize sorulan şey f25 eksi f10. O halde arkadaşlar f25 eksi f10'u bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor bizim? 25 ve 10'u yerine yazmamız gerekiyor. Pekala hadi yazalım. Eksi 4 bölü 5 çarpı 25. Artı 4 işte bundan f10 yani eksi 4 bölü 5 çarpı 10 artı 4'ü bizim çıkarmamız şart. 5 ile 25'i sadeleştirdiniz 5 eksi 4 kere 5 eksi 20 4 eklerseniz eksi 16 gelir eksi açtım parantezi. 5 ile 10'u sadeleştirdim 2 2 kere eksi 4 eksi 8 4 daha eksi 4 yapar eksi eksi artı yapacağı için eksi 16 artı 4'ten doğru cevap eksi 12 gelecektir. Peki hocam başka bir şekilde bulunamaz mı? Yani ortalama değişim hızını daha etkin bir şekilde kullanamaz mıyız? Tabii ki kullanırız. Yani matematik yapıyorsak her şey mi bu arkadaşlar? Bakın. Nasıl kullanırız? Şöyle kullanırız. 0 ile 5 aralığındaki bu, bu fonksiyon öncelikle doğrusal olduğunu söylemiştik. Doğrusal fonksiyonların ortalama değişim hızları her yerde aynıdır. Buraya not olarak yazın. Doğrusal fonksiyonların doğrusal fonksiyonların Ortalama değişim hızları her yerde her yerde aynıdır. Buraya not olarak ekleyin arkadaşlar. Peki, madem aynı. Ben diyorum ki 0'la 5 arasındaki ortalama değişim hızını bulalım o, o, o halde. Neyi bulmamız gerekiyor? F5 eksi F0 bölü 5 eksi 0'ı bulmamız gerekiyor. F5 0, F0 da 4. 5 eksi 0 da 5. Ne geldi arkadaşlar? -4/5 geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Demek ki benim Ortalama değişim hızı 10 ile 25 aralığında da aynısı olacak. Yani f25 eksi f10 bölü 25 eksi 10 sayısı da ifadesi de bana eksi 4 bölü 5'i verecekmiş. Peki 25'ten onu çıkardınız kaç kaldı? 15. Çok güzel bakın 5'in 3 katı 15 değil mi? İçler dışlara gerek yok. 5'in 3 katı 15. O halde şuradaki eksi 4'ün 3 katı eksi de işte bize şurayı verecek. Ki bize nereyi sormuştu zaten? Bunu sormuştu değil mi? Biz de cevabı ne bulmuştuk az önce? Eksi 12 bulmuştuk. İşte bu kadar basit düşünebiliriz sevgili gençler. Çok güzel. Önce TYT kısmıyla çözdük bunu. Ortalama, e, pardon fonksiyonun denklemini yazdık. Fonksiyon denklemini çıkardıktan sonra ortaya gerisi zaten tıkır tıkır geldi. Ama bu, bu, bu bizi biraz daha fazla uğraştırdı gibi sanki ne dersin? AYT'de ortalama değişim hızıyla çok daha basit ve etkin bir şekilde çözdük sevgili gençler sorumuzu. Şimdi asıl olaylara başlayalım. Fonksiyonların ötelenmesi. Şimdi fonksiyonların ötelenmesi demek şu. Yani mesela bu kalemi e, mesela örnek veriyorum. 30 cm sola ötelersem kalemin hiç şeklini şemalini bozmadan 30 cm bu tarafa çekmem gerekiyor değil mi? Veya bu kalem buradayken 5 cm yukarı öteliyorsam 5 cm kalemin şeklini hiç bozmadan yukarı doğru taşımam lazım. Bakın unutmayın kalemin şekli bozulmayacak öteleme yaparken. Ötelemelerde e, şekil bozulmaz arkadaşlar. Dönüşümlerde bozulabilir. Onu da zaten bir sonraki konuda göreceğiz. Ama şimdi işimiz ötelemelerle. A ve B pozitif reel sayıları olmak üzere. Bakın bunları önce pozitif olarak kabul ediyoruz. Tamam mı? FX fonksiyonu. A birim yukarı ötelenirse. Şimdi yukarı ötelendiği takdirde fonksiyonun sadece görüntüsü değişir. Bakın aşağı yukarı eksen. Şöyle düşünün. Ben bu kalemi yukarı ve aşağı öteliyorum. Hangi eksen üzerinde oynatmış oluyorum ben bunu? Y ekseni üzerinde oynatmış oluyorum. Peki unutmayın ki f(x) neye eşitti? y'ye eşitti. y'ye. O halde arkadaşlar ben f(x)'in üzerine a birim eklerim. a birim yukarı doğru öteliyorsak y ekseniyle ilişimiz o halde f(x)'in üzerine a eklerim. a birim aşağı öteleniyorsa o halde x'ten a'yı çıkarırım. Peki a birim sağa veya a birim sola ötelendiğinde o zaman ne olacak? İşte burada bazı öğrencilerimin kafalarının karıştığını gördüm. Buraya çok dikkat ediyorsunuz. A birim sağa ötelendiğinde demiş ya. Sağa ötelerseniz içerideki x var ya unutmayın bakın bu kalem yine kalem üzerinden gidelim. Ben bunu sola ve sağa öteliyorum ya. Şimdi sola sağa ötelerken dikkat edin x ekseni üzerinde hareket ediyoruz. Yatay eksen üzerinde hareket ediyoruz sağa sola ötelerken. Peki sağa sola ötelerken madem x ekseni üzerinde hareket ediyoruz bu sefer x'in üzerine ekleyip veya çıkarmam gerekiyor benim. Bakın a birim sağa öteleniyorsa x8'e a diyorsunuz fx'e a. a birim sola öteleniyorsa da fx artı a diyorsunuz. Ben çok iyi ve net hatırlıyorum. Lisedeydim ve öğretmen aynen şu soruyu sordum. Hocam yanlış olmadı mı o soru dedim. Yanlış olmadı mı? Ne, ne yanlış oldu dedi. Serdar Hoca vardı. Ne yanlış oldu İsmail gene dedi. Ben çok soru sorardım. Şöyle dedim. Hocam sağ ötelenince eklememiz gerekmiyor mu ya? Sola ötelenince çıkarmamız gerekmiyor mu? Yani sola doğru gidiyoruz. Çıkarmak lazım. Sağa doğru giderken eklemek gerekmiyor mu? Güldü. Açıkladı ve çok iyi anlamıştım. Ve aynen şu şekilde açıklamıştı. Şimdi aynen onun açıkladığı gibi açıklıyorum size. Gençler. Şöyle düşünelim. Örnek veriyorum. Benim bir fx fonksiyonum var ve bu fonksiyon doğrusal bir fonksiyon olsun arkadaşlar. Yani şöyle bir fonksiyon olsun. Düşünün ki şurası 1, şurası 2 ve 2 için bu fonksiyon 1'den geçsin. Şu an ben bunun fx fonksiyonu olduğunu biliyorum ve f2 eşittir 1'dir yazabiliyoruz. Şimdi bu cepte tamam mı? Şöyle düşünelim arkadaşlarım f2'nin 1 olması gerektiğini fx fonksiyonu için biliyoruz. Peki şimdi ben bu fonksiyonu tutup şöyle yapacağım. İki birim sağa öteleyeceğim. İki birim sağa ötelediğim takdirde bu fonksiyon şöyle bir fonksiyon haline gelecektir. Az önce şurası birdi artık burası üçtür diyeceğiz. Ve doğal olarak bir birim sağında da bunun bir birim sağında ne var arkadaşlar? Dört var. Ve bu da doğal olarak nereye gidecek arkadaşlar? Bire gidecek. Doğru mu? Gayet doğru. Çünkü aynen hiç şeklini şemalini bozmadan sağa doğru taşıdım. Ne kadar taşıdık? 2 birim. Şimdi ben diyorum ki bu fonksiyonun ismi yukarıda da öğrendiğimiz gibi 2 birim sağa taşıdığımız için x eksi 2 olacaktır. Şimdi sebebi ise şu. Bakın f2 her zaman 1'dir. Bizim bu solda yazdığımız fonksiyona göre f2 daima ama daima 1'dir. Başkası olamaz. Ve zaten biz şu an fonksiyonu değiştirmiyoruz. Fonksiyon aynı fonksiyon. F fonksiyonu ya. F fonksiyonu. Sadece ben o fonksiyonu taşıdım. Fonksiyonu değiştirmedim falan. Taşıdım sadece. Peki gene F2'nin 1 olması gerekmiyor mu? Evet. Aynen öyle. F2'nin yine 1 olması gerekiyor. F2 değişemez arkadaşlar. Peki ben size şunu söylüyorum. Götürün bu 4'ü. Yazın bakalım yerine ne gelecek. 4'ü yerine yazdım. F2 geldi ve 4'ü yerine yazınca karşılığında hangi noktayı almışız bakın 1 almışız. F2 değişmedi. F2 yine 1 arkadaşlar. İşte bundan kaynaklı fonksiyonun o x'ler kendi dengesini kurabilmek için... ...ben bu fonksiyonu yani F2'nin yine 1 olarak kalabilmesi için... ...ben bu fonksiyonu götürüyorum iki birim sağa taşıyorum. O kendi x'lerinden 2 çıkarıyor. A birim sağ taşıdıysan A birim çıkaracak kendinden. A birim sola mı taşıdın? O zaman A birim kendine ekleyecek. Neden? Çünkü fonksiyonun kendini dengeleyebilmesi gerekiyor. F1 burada kaç arkadaşlarım? F1 fonksiyonun kökü değil mi? 1. F1 kaç? 0. Peki şuraya bakıyorsun. 3'ü götür yerine yaz bakalım ne geliyor? Ne geliyor? F1. 3'ü e, yerine yazdım. Gene 0 geldi. Neden? Çünkü F1'in kendisi 0'dı. ya. tamam mı? İşte bundan kaynaklı arkadaşlar. Bunun tek sebebi bu. Bunu sakın sakın ezberlemeyin. Sağa kaydırdım çıkaracağım. Sola kaydırdım ekleyeceğim. Bir gün sınavın tam ortasında karşına soru çıkar ve sen de bunu unutursun. Sağa kaydırdın, eklersin. Sola kaydırdın, çıkarırsın. Tamamen biter arkadaşlar. Yazık günah olur. Mantığını kavrayın, sizin için yeter. Ya cebinize mantığı koyun. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Tamam? 7. sayfamızda bitirdik. Buna da şöyle uzaktan birazcık bakalım arkadaşlar. Sonra yolumuza devam edelim. Çok uzağa gittik sanki ha? <gülüyor> şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen tekrardan yaklaşalım. Şöyle sayfamıza da baktık. Yine gayet güzel doldurmuşuz. Umarım senin de sayfan böyledir. Sadece siyah kalemle çalışmayın ya. Ee, sadece siyah kalemle çalışmayın. Biraz renkli kalemler kullanın. Kırmızı kullanın. Mutlaka dikkat çeker. Mavi kullanın arkadaşlar. Ee, güven verir. Mutlaka. Ee, Tabi siyah kalemle de çok çok çalışın. Ee, silinebilmesi açısından. Çünkü diğerlerini silmek imkansız ama. Belirli notları alırken renkli kalemler kullanın arkadaşlar. Aynı benim gibi tamam mı? Ve sekizinci örneğimize doğru geçtik sekizinci sayfamızda. Şimdi demişiz ki bakın fx fonksiyonunun grafiği bize verilmiş fx fonksiyonunun grafiğine göre aşağıda verilen ötelenmiş fonksiyonların grafiklerini çiziniz demişiz. Peki uğraşalım bakalım. Bu fx fonksiyonunun grafiği ve benden hangi grafik isteniyor? fx artı iki fonksiyonunun grafiği isteniyor. Bu ne demek arkadaşlar? F fonksiyonu bakın dışarıdan eklenmiş. 2 birim yukarı taşı demek istiyor. Şimdi burası eksi 2 değil mi güzel kardeşim? Ben bunu 2 birim yukarı taşırsam şurası gelir. Yani bizim fonksiyonumuzun şuradaki sivri noktası artık nerede olacak? Burada. O halde benim çizeceğim fonksiyon şuna da benzer olarak aynen şu şekilde olmak zorunda. Bakın şurası sıfırdı zaten onu yazdık. Peki az önce eksi 2 nereden geçiyordu? Sıfırdan geçiyordu. Şimdi eksi 2 nereden geçer peki? Yukarı doğru taşıdığın... E, eksi 2 0'dan geçiyorsa şimdi 2 birim yukarı taşındığı için 2'den geçecek. 3 nereden geçiyordu? Yine sıfırdan geçiyordu. Peki 3 şimdi nereden geçecek? Yine 2'den geçmek zorunda sevgili gençler. fx-1 bu da tam tersine. 1 Bir birim aşağı doğru öteleyeceğiz bunu da. Aşağı doğru öteliyorsan şuradaki sivri nokta artık eksi 2'de değil eksi 3'de olacak. Ve sen bu fonksiyonun grafiğini şu şekilde çizeceksin. Ve şu şekilde. Şimdi tekrar tekrar ediyoruz. 2 0'dan geçiyordu. Bir birim aşağı taşıdığın için artık 2 nereden geçecek? Eksi 1'den geçecek. Ve e, e, yine 3 de nereden geçiyordu arkadaşlar? Sıfırdan geçiyordu. Artık 3 de 1'den geçecek diyoruz. Bu da fx eksi 1'in grafiği. Bu sefer hem içeri eklemiş hem de dışarı eklemiş. Şimdi fx 1 demiş bakın. fx fonksiyonumuz buradaydı. Köklerimiz 2 ve 3'tü. Şimdi ben bunu f(x) artı 1 diyor ya içeriye 1 eklemiş. O zaman eklediyse ben bunu sola doğru taşımam gerekiyor. Yani -2'yi jümbolop -3'e, 3'ü de hop 2'ye taşımam gerekiyor. Eksi -3 ve 2'den geçecek bu sefer. Hadi önce onu bir çizelim arkadaşlar. Şöyle ki şöyle ki eksi -3 dedik ve 2 dedik şu şekilde. Artık benim fonksiyonum bu. Ama bununla yetinmemiş. Bakın şurası eksi -2 hala Bununla yetinmiyor. Diyor ki bu fonksiyonu çizdin artık bunun ismi fx artı 1. Şurası 2 ve burası eksi 3. Bunu diyor bunu 1 de diyor 2 birim yukarı taşı. Bunu çizdin madem 2 birim de yukarı taşı diyor. Şimdi madem öyle bizim fonksiyon aynen şu şekilde olur bak. Şöyle tutarsın 2 birim hoop. nereden geçer? Tam orijinden geçer değil mi? Bak şurası eksi 2 idi sonuçta. İki birim yukarı taşırsan şu şekilde bir fonksiyon olur. Ve tam olarak orijinden geçer. Ve sevgili arkadaşlar şurada bir eksi 3 diye bizim kökümüz vardı unutmayın. Bir de burada 2 diye kökümüz vardı onu da unutmayın. Şöyle bir de burada 2 diye kökümüz vardı. E şimdi madem öyle az önce eksi 3 için sıfırdan geçiyordu köktü. Şimdilerden geçecek iki birim yukarı kalktığı için 2'den geçecek. Aynı şekilde de 2'den geçecek sevgili arkadaşlar. İşte bu da fx artı 1 artı 2'nin grafiği olacaktı. Bir de tam tersini yapalım. Sağa kaydırıp bakın burada 2 birim sağa kaydırmış ve 1 çıkarmış. Yani bir birim de aşağı doğru ötelemiş. Öncelikle üstteki grafiğe bakıyoruz. Önce ne yapıyormuşuz? 2 birim sağa kaydıracağız. 2 birim sağa kaydırırsan bak şurası eksi 2 idi. 2 birim sağa kaydırırsan 0'dan geçer. Burası 3'te 2 birim sağa kaydırırsan 5'ten geçer. O halde gelin yapalım hadi. Bir 0'dan geçecek arkadaşlar. Şöyle. Bir de tabii şöyle 5'ten geçecek dedik değil mi? Aşağı doğru inmesi gerekiyor tabii. Şöyle ve şöyle. Şuraya da artık 5 diyelim. Olur mu? Şurası 5 burası 0. Peki ama diyor ki bir birim de aşağı çek bunu diyor. Peki şurası kaç olacak? Değişti mi burası? Değişmedi eksi 2. Şimdi bir birim aşağı ötele diyor. Ben bunu bir birim aşağı ötelersem işte o zaman değişir arkadaşlar. Nasıl değişecek? Şöyle. Bunu aldınız bir birim şu şekilde aşağı doğru taşıdınız. Peki bunu birbirim aşağı taşınca şurası 3 olur. Az önce buranın bir kökü vardı 5 değil hatırlıyorsan şuradan geçiyordu. Şimdi 5 0'dan geçerken artık eksi 1'den geçecek. E burası da eksi 1 olacak burası da eksi 1 olacak. Ve böylelikle fx eksi 2 eksi 1'in de grafiğini göstermiş olacağız. Evet gençler yaklaşık olarak 2.5 sayfalık bir ee, video dersi yaptık. Şimdi fonksiyonlarda dönüşüme doğru hareket edeceğiz. Fonksiyonlarda dönüşümü bir sonraki videoda ele alacağız arkadaşlar. İlk video olduğu için tabii başlangıçta biraz sohbettir, muhabbettir. Biraz da derse detaylı girmek istiyoruz. Tabii doğal olarak AYT olduğu için. E, de böyle olması şart. E, fonksiyon gibi e, sevgili arkadaşlarım e, biraz daha böyle yorumlamaya yönelik bir ders olduğu için. TYT'de özür dilerim. TYT'de biraz daha yorumlamaya yönelik dersler olduğu için konular detaylarına çok fazla inemiyoruz çünkü detay verecek şeyler yok ama AYT'de olabildiğince detaylı işlemek lazım konuyu ki eksik bir yanı kalmasın güzel oldu yaklaşık olarak da 50 dakikalık bir video olmuş şimdi 8. sorumuzu çözdük 8. sorudan sonra fonksiyonlarda dönüşüm konusunu bir sonraki yani ikinci videomuzu alacağız İkinci videoyu da sevgili arkadaşlarım izledikten sonra testlerimizi çözeceğiz haberiniz olsun o halde şöyle yapalım. Sonraki videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.